Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Microsoft Office kullanarak pratik bir şekilde nasıl belge hazırlanır? E, çok sayıda belge hazırlanıp e, otomatik bir şekilde isimler oluşturulur. Bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet aslında burada Microsoft Office ile belge oluşturma dedim ama bunun birkaç ayağı olacak. Microsoft Office uygulamalarından hem Excel'i kullanacağız hem Microsoft Word'i kullanacağız. Hem de bir Web 2.0 aracı olan Canva'yı kullanacağız. Yani bu işin hem veri ayağı hem tasarım ayağı hem de en sondaki sertifikanın çıktığı ayağı olacak. En sonunda da sizler öğrencilerinize ister eğitim verdiğiniz bir kitleye çok kolay bir şekilde yani pratik e, katılım belgeleri ya da sertifikalar tasarlayıp onlara da çok kolay bir şekilde ulaştırabileceksiniz bu videonun sonunda videoyu uzun tutmamak için elimden geleni yapacağım ama bir tık uzayabilir farklı farklı boyutları olduğu için onun için zaman kaybetmeden hemen başlayalım şimdi öncelikle ben size şurada hazırladığım dosyaları göstermek istiyorum bu işin ilk olarak veri ayağına Değilmek istiyorum Sınıf listesi diye ben bir e, liste oluşturdum Şöyle ki Excel'de e, Şöyle sütunlardan oluşan bir liste İlk önce ID diye bir sütun oluşturdum 30 tane öğrencim olacak e, 30 öğrencilik yani birden 30'a kadar sayıların bulunduğu bir ID listesi İkincisi ise at e, Üçüncü kısım soyat kısmı e, Olacak sütunlardan Dördüncü kısım ben sınıf koydum Burada amacım size farklılıkları göstermek. Biraz sonra bunların niye böyle 3A, 3B yaptım, 3C yaptım. Yani hepsini farklı bir şekilde koyarak aslında bu yapacağımız sistemin otomatikliğini göstermek için böyle bir şey yaptım. Siz burada bu sütunları şöyle de oluşturabilirsiniz. Yani eğitim vereceğiniz kitleye göre de yapabilirsiniz. İlla sınıf olarak düşünmeyin. Ben kafamda planladığım belgede başarı... Ya da başlık olarak şunu kullanacağım. Mesela kitap kurdu kategorisinde öğrencilere belge vereceğim. İşte çevreci diye ona belge vereceğim. Üçüncü sınıf bunlar birazcık bu tarz şeylerden oluşlanır diye düşünüyorum. Görevine sadık. Üç tane benim kategorim var. Bu alanlarda öğrencilerim belge alacaklar. Okul müdürü olarak olmasam da kendimi buraya okul müdürü olarak yazdım. Belki görebileceğim tek yer burasıdır okul müdürlüğünü buraya kendi adımı yazdım sınıf öğretmenleri Tabi her sınıfın sınıf öğretmenleri farklı Bu da bizim için önemli olacak farklı olmasına rağmen nasıl otomatik bir şekilde oluşturacağız onu göreceğiz ben buraya iki tane de müdür imza ve öğretmen imza diye bir alan koydum bunu da direct e, italic e, yazı tipiyle oluşturdum buraya isterseniz böyle bir şey yapmayıp Siz Mesela kendi imzanızı atıp oraya yapıştır PNG formatına vesaire ya da hiç imza koymayabilirsiniz. Ben böyle bir şey hazırladım. Bu benim veri tablom. Birinci aşama bu. Excel tablosunda bir veri oluşturuyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi ikinci aşama biz tasarım yapacağız. Yani nasıl bir şey tasarlamak istiyoruz bir belge tasarlamak istiyoruz. Biz bu belgeyi e, ben en kolay Canva'dan tasarladım e, açıkçası ama internetten de bulabilirsiniz. Yani siz kendiniz Photoshop bilginiz varsa Photoshop'tan yapın veya internetten hazır şablonlar indirebilirsiniz. Ama Canva'ya giriş yaparak buradan şablonları düzenleyip işime yarayan kısmını alacağım. Canva'ya girdim. Şurada şablonlar var. Burada sertifikalar var dikkat ederseniz. Buraya tıkladım. Bu arada üye girişi yapmıştım zaten otomatik benim hesabım açık olduğu için üye giriş yaptım. Buradan bir tanesini beğeneceğim ben hangisi olursa. Üçüncü sınıflar için olduğu için şu benim hoşuma gitti bunu Bu şablonu kullan diyorum. Şimdi ben burada şu arka planı kullanacağım. Ama şu yazıları silmek istiyorum. Çünkü bu yazıları ben otomatik oluşturacağım biraz sonra. Şurayı sildim. Şu kahkaha ustası pardon. Şu Kahkahası kısmını da siliyorum. Şu isimleri de ben sileyim. Elimde şöyle bir şablon kaldı. Şöyle yapalım. Bunu bir indirelim şöyle. İndir dedim. Bakın, PNG formatında indiriyoruz. Evet ben burada az önceki klasörümü belge şablonu diye kaydettim nereye az önceki dosyamı şuraya dikkat ederseniz buraya kaydettim şimdi diğer aşamaya geçeceğim bu aşama nedir artık sertifika oluşturma aşaması şimdi şurada sertifika ham diye ben bir dosya oluşturum. word dosyası burada açıyorum word dosyamı e, tasarımımı şuradan sayfa düzeninden boyutlar kısmından sayfa boyutlarını ayarlayacağım neye göre Az önceki şurada kanmadaki boyutlara göre santimetre cinsinden bakalım 27.94 santim genişliğinde 21.59 uzunluğunda yani şuraya 27.94 21.59 yazdım yüksekliğine ve bana aynı o boyutta bir şablon oluşturdu şimdi buraya resim ekleyeceğim şuradan resimler bu cihaz dedim. Ve arkadaşlar az önceki belge şablonu buraya ekliyorum. Bakın bu belge şablonu şuradaki biçim kısmından oyunca yapalım. Tamam mı? Burayı şöyle sayfayı da sıfırlayalım şuraya. Şu köşelerden çekin. Boyutu bozulmasın. Her tarafı kapanacak şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz gibi boş. Hiçbir şey yok. Şimdi bu, ne yapacağız? Bundan sonraki aşama. Bundan sonraki aşama artık yazılarımızı ekleyeceğiz. Ama nasıl? İlk önce bu diğer sayfada oluşturduğumuz şu Excel tablosu vardı ya arkadaşlar. Şimdi biz bu Excel tablosunu Word'e çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? Onu şuradan yapıyoruz. Bakın. Posta gönderileri diye bir sekme var. Word'de. Burada alıcıları seç diye bir bölüm. Buradan isterseniz siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama ben Excel'de oluşturduğum için zaten otomatik. Var olan listeyi kullan diyeceğim. Var olan listeyi kullan dedikten sonra az önceki Excel tablomu buraya çekiyorum. Evet tamam dedim. Şu an Excel tablosu buraya geldi. Bunu biraz sonra nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi ben istiyorum ki. Şuradaki şablonu hatırlıyorsunuz. Böyle buraya e, kendi oluşturduğum o işte çevreci gibi e, işte kitap kurdu gibi başlığı buraya yazayım. Nasıl yapacağız? Ekle diyorum. Metin kutusu diyorum. Şurada basit metin kutusu dedim. Şöyle. Şimdi başlık buraya ben bir örnek yazdım. Bunun yazı tipine de değiştirelim. Mesela ne olsun? Evet, komik sanso olsun kalın yapalım başlık olacak ve yazı tipini büyütelim ne yapalım bakalım 42 nasıl duracak biraz daha küçük yapabilirim 36 pardon 36 ve bunu ortalıyorum şimdi ben buraya ne yazacağım en güzel sayfamdaki otomatik o kitap kurduğu çevreci e, görevine sadık başlıklarını buraya otomatik getirmek istiyorum nasıl yapacağım bunu? şimdi ben bu başlığı sildim Posta gönderileri kısmına gidiyorum. Şurada zaten ben verilerimi buraya çekmiştim. Birleştirme alanı ekle diye bir bölüm var. Bakın buraya tıklıyorum. Benim o Excel sayfamdaki tüm bunları hatırlarsanız başlıklarını. ID, ad, soyad, sınıf, başarı, okul müdürü gibi şeyler. Hepsi burada. Ben buraya ne ekleyecektim? Başarı. Başarı ekleyeceğim. Hmm. Şu an buraya başarıyı ekledim. Ve şöyle göründü. Bunu ön izleyerek... O isim şeklinde de görebiliriz. Bakın şurada sonuçların ön izlemesi diye bir şey var. Buna tıkladım ve gördüğünüz gibi kitap kurdu şeklinde yazdı. Neden peki ilk kitap kurdun yazdı? Çünkü birinci sıradaki kişinin başarı başlığı kitap kurduydu. O yüzden ilk bunu yazdı. Şimdi ben bunu otomatik olarak diğer şeylerde de görmek istiyorum. Mesela ikincisi çevreci, üç görevine sadık. Bu arada görevine sadık sığmamış. Bunu da şöyle biraz düzenleyelim. Evet ortaladık. Şimdi arkadaşlar bunun rengini de değiştirelim. Biraz şık görünsün. Şöyle. Pardon iki tarafı da alalım. Şöyle sarı yapalım ya da. E, aynen şöyle sarı olsun. Ama arka planı e, şey yapmamız lazım. Şu arka planı kaldıracağız. Nasıl? Şurada çizim araçlarından biçime geliyorum. Şekil dolgusu Dolgu yok Şu kenardaki hattı da kaldıralım ana hat yok Bu şekilde sarı renkte görünüyor Bu sarı renk biraz böyle Hatta turuncu tam sarı da değil Evet bu renk daha güzel oldu içimde Şimdi e, ardından ne yapalım Şöyle belge sahibi diye bir başlık oluşturalım yine Şunu, e, Şuradan yine ekle diyorum metin kutusu Metin kutusu basit metin kutusu dedim şimdi belge sahibi dedim altına belgeyi yazacağım yani başlığı yazacağım işte kime verdiğimizi yazacağım yine aynı şekilde ben metin kutusu dedim metin kutusunu oluşturdum da şöyle de yapabilirim şu metin kutusunun aynısını kopyala Ctrl C yaptım ya da şuradan kopyala dedim buraya e, yapıştır diyebilirim şöyle ama burada görevine sadık görünüyor. Neden? Çünkü biz şuradan ön izlemeyi gördük. Ön izlemeyi kapattım. Başarı. Biz şimdi buraya başarı değil. Buraya ne yazacağız? Yine diğer Excel dosyamızdan birleştirme alanı ekleyeceğiz. Ve buraya önce ad, bir boşluk. Sonra da soyad ekleyeceğiz. Bakalım ön izlemeye. Evet İbrahim Atay. Beşinci kişi. Birinci, bir önceki en baştan başladım bir Hayriye Güçer, Ebru Güneş, Ozan Atik, e, Nail Şengöz Bakın hepsine göre otomatik değişiyor. Hepsinin e, şeyi neyse mesela Ayşegül kitap kurdu ama Hayriye Özkan görevine sadık otomatik değişiyor. Zaten ama yapmak istediğim şey de buydu. Şimdi bu sonuçları, ön izlemesini kapatalım. soya da buraya ekledik. Altına da yine şöyle ben şunun aynısını kopyalıyorum kopyala dedim yapıştır diyeceğim şuraya şu alta getirelim ve evet, buraya önce bir sınıf ekleyeceğiz nasıl ekleyeceğiz şöyle yapalım mesela 3a sınıfında e, yer alan işte şu isimli kişi bu belgeyi almaya hak kazanmıştır buraya birleştirme alanı ekleyeceğiz sınıf diyeceğiz bu mantığı artık anladınız bence e, Ad soyad soya yine boşluk bırakıp Yani bunu siz tamamen kendiniz düzenleyebilirsiniz Şunu yazı tipini de farklı bir şey yapayım Mesela Arial Nova olsun İsterseniz mesela şunlar kalın görünsün derseniz bunları kalın yapabiliriz Şöyle Mesela sınıf adını ve ad soyadı kalın yapabiliriz ya da bunu birazcık küçütebiliriz. İşte bu 14 şey olsun, inç olsun, pardon. punto. Şimdi bunu da bir ön izleyelim mi? Şöyle posta gönder Sonuç ön izlemesi dedim. Bak, 3A sınıfından Hayriye Güçer bu belgeyi almaya hak kazanmıştır. Sonra geçiyorum. 3B sınıfından Halil Balım bu belgeyi almaya hak kazanmıştır gibi böyle farklı farklı değişiyor. Kapatalım sonuçların ön izlemesini. Alta da okul müdürüyle e, sınıf öğretmenini ekleyelim. Son olarak bitirelim sonra. Yine şunu kopyalayabilirim. Aynı kopyalı yapıştır yaptım. E, Ctrl-C, Ctrl-V yaptım hızlı hızlı. Şöyle küçülteyim bunu. Okul müdürü dedik. Altına okul müdürünün adını yazacak. Yani yine ben o birleştirme alanından okul müdürü e seçiyorum. Altına da imzayı atsın. Yani okul müdürünün imzasını atsın. Tam şuraya Müdür imza Aynısını kopyalıyorum bunu. Ctrl C Ctrl V yaptım Üst üste koydu Şuraya alıyorum Buraya da e, Sınıf öğretmeni diyeceğim Şunları da değiştireceğiz tabi Sınıf öğretmeni dedim buraya tabi sınıf öğretmeni Başlığımı koyuyorum Bir Enter yaptım ve öğretmen imza başlığını koydum. Şunları da kalın yapayım. Biraz daha şık görünsün. Şimdi bir ön izleyelim mi? Bakalım. Ön izle dedik. Şu yazı tipi o benim oradaki yazı tipi gibi görünmedi. Buradan da değiştirebiliriz. Bunu biz ne yapmıştık? Rage Italic. 14 punt olsun. Aynı şekilde şunu da page itelik yapalım. Bu da 14 punto olsun. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde belgemizi oluşturduk. Bunu e, ön izlemesini yaparsak, bakın herkes sınıf öğretmenleri de değişecek biraz sonra. Dikkat ederseniz Hasan Taş oldu. En başa gidelim. Derya Korkut oldu 3A sınıfının öğretmeni. Şimdi bu bizim belgemiz hazır. Artık gördüğünüz gibi şimdi bu bir tane belgeyi biz çoğaltacağız. Nasıl çoğaltacağız? Şimdi oraya gelelim. Buraya kadar umarım anlaşılmayan bir şey yoktur. Bundan sonraki aşama şu. Bakın şurada bitir ve birleştir diye bir seçenek var. Tek tek belgeleri düzenle seçeneğine tıklıyorum. Tüm kayıt tamam. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın benim kaç kaydım vardı? 30 tane kaydım vardı hepsini bana buraya otomatik oluşturdu bakın İlk Hayriye Güçer ile başladı Ebru Güneş ve hepsinin sınıf öğretmeninin imzası falan hepsi var Aşağıya kadar hepsini indiriyor bir tane de boş sayfa oluşturmuş bu boş sayfayı önemli değil bu boş sayfa bizim için hiçbir problem yaratmayacak Biz şimdi bundan sonraki aşama şu Bunu bir kaydedebiliriz farklı kaydet diyelim sertifika son şeklinde bunu kaydettim. Word dosyası olarak kaydoldu. Peki ben bunu nasıl pdf olarak kaydederim? İki tane seçenek var. Birincisi şu. Bir farklı kaydet yine aynı yere pdf olarak şu şekilde pdf olarak ekleyebilirsiniz. Yani bütün dosyaların hepsini bir, bir pdf dosyasına oluşturdu ama yani bunu yani siz çıktı almayıp birine mail olarak atacağınız düşünün. Bu büyük bir sorun oluşturacaktır sizin için. Peki biz bunları nasıl tek pdf dosyası halinde oluşturabiliriz? Burada işin içine birazcık visual basic kodları girecek. Şimdi bunu da ben size göstereyim. Arkadaşlar bu ekrandayken aşağıda da ben zaten bu kısa yol tuşlarını söyleyeceğim. Alt f11 tuşlarına basarsanız alt ve f11 laptopları olanlar bazen fonksiyon tuşlarını çalıştırmak için fn tuşuna da basmaları gerekebilir alt ben alt fn f11 yapacağım Bu sayfadayken Bakın şöyle bir ekran açıldı visual basic application Buraya bir tane kod yazacağız o kodu da ben sizinle videonun altında paylaştım paylaşacağım daha doğrusu şimdi ben bu kodu kopyaladım Bakın burada insert dedim ve modül seçeneğine girdim ve buraya kontrol V ile bu kodu yapıştıracağım yapıştır dedim evet yapıştırdım şimdi bu kod bize tek tek yani bütün sertifikaları tek tek oluşturacak şurada bir isim kısmı var ben burayı sertifika şeklinde değiştireyim Bu bize tek tek mesela birinci kişi sertifika 1, ikinci kişi sertifika 2 şeklinde oluşturacak. Ve ben bu kodları sizinle paylaşacağım. Bu işin birazcık daha açıkçası daha pratiklik katması için yapılmış bir şey. Siz az önceki şekilde de direkt pdf oluşturup çıktı alıp öğrencilerinize verebilirsiniz. Ama mesela ben bazen eğitim yapıyorum. Eğitimler uzaktan olduğu için herkese mail atmam gerekiyor. Ayrı ayrı pdf oluşturmam gerekiyor. Bu pdf'leri bu şekilde otomatik olarak oluşturabiliriz. Bundan sonraki aşamada... F5 tuşuna basacağız. Ben laptopta yani yine Fn ile çalıştırmanız gerekebilir. Fn F5 yapacağım. Burada benim boş bir sertifikalar klasörüm var. Bu klasörü seçiyorum. Tamam dedim. Ve bana diyor ki start page yani başlangıç sayfası. 1 End page kaç tane sayfam vardı? 30 30 sayfam vardı. Burada bir tane de boş oluşturmuştu. Ben 30 diyeceğim. Yani son sayfa demek. OK dedim. Arkadaşlar şu an 30 tane belgeyi otomatik olarak oluşturuyor. Biraz sonra o benim klasörüme kaydolacak. Ben oradan inceleyebilirim. Bakalım kaydolmuş mu? Bu sayfayı kapatabiliriz. Hemen sertifikalar dosyasına gidiyorum. Gördüğünüz gibi 30 tane belge ayrı ayrı bir şekilde kaydoldu. Bakın bu birincisi Hayriye Güçer'in belgesi, ikincisi. Ebru Güneş'in belgesi 30'uncusu Elçin Akıllı'nın belgesi Sınıf listelerine bağlı bir şekilde oluşturduk bunu Bu tarz böyle belgeleri pratik şekilde Microsoft Office'i yani Word ve Excel'i kullanarak çok basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi Gayet de şık oldu yani burada Öğrencilerinize de böyle verebilirsiniz Umarım bu posta gönderilerini anlamışsınızdır. Bence posta gönderileriyle alakalı farklı şeyler düşünün. Çok fazla şey yapabilirsiniz. İşte davetiyeler gönderebilirsiniz. Yine otomatik davetiyeler oluşturabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek çok fazla şey var. Posta gönderilerinden otomatik veriler çekerek oluşturabileceğiniz. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani birazcık Microsoft Office eğitimi de olmuş oldu. Evet bu eğitimle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa... Yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ee, diğer kişilerle de paylaşırsanız ve kanala abone olursanız sevinirim. Ben sayıt Azcan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.